Ben, bu adamların hepsinin içinden geçeceğim. Onları, analarının karnından doğduğuna pişman edeceğim. Ee, yoluma engel koymaya çalışan olursa da ezer geçerim, acımam. Hepsinin içinden geçmek için geldim şimdiden vaziyet al ortalık çok pis karışacak kardeş